Şimdi bu kumandada yaptığınız, sizin kesik sürekli e, adını verdiğiniz devre var. İşte burada kalside yapalım dedik böyle bir şey. Input 0.0 girişine bastığınız sürelim, Q0.0 çıkış verelim. Input 0.0'dan elinizi çektiğinde Q0.0 çıkışı kesilecek. Input 0.1'e bastığınız zaman Q0.0 elinizi çekseniz dahi çalışmasını sürdürecek. Ne zamana kadar? Input 0.2'ye basana kadar. Yani burada input 0.0 kesik çalışmayı, input 0.1 sürekli çalışmayı ve bu sürekli çalıştırmayı durdurmayı da input 0.2 sağlıyor. Şimdi devrelerimiz bize bir anlatır. Q0.0'a bastığımızda input 0.0'a bastığımızda Q0.0 kesik olarak çalışıyor. Yerimizi çektiğimizde stop duruyor. input 0.1'e bastığımızda merkez kendini Merkez enerjilerini kendi kontağı üzerinden, elimiz çeksek ve kendi kontağı üzerinden kendi enerjisini alıyor. Burada da enerjileri için açık kontağını kapatıyor, Q0.0'a sürekli enerji alırtıyor. İnpuls Türkiye'ye bastığımızda ise merkez enerjisini kestiği için kapalı kontağı açık haberini, Q0.0 enerjisini kesiyor. Tamam, şimdi ele alalım. Bu tarafa çekelim kesik çalıştırmak için input 0.0'a için input 0.0'a bastığımızda Q0.0 enerjileniyor. Elimizi çektiğimizde enerjisi kesilir, destek çalışıyor. Sürekli çalıştırmak için input 0.1'e basıyoruz ve setleniyor merkez 0.0. Buradaki açık kontağa kapanıyor. Q0.0 sürekli çalışıyor. Durdurmak için Q0.2'ye basıp Merkez 0.0'ı resetlememiz lazım. Tamam. Bunlar birer bu çözüm. Asıl çözümler. Bir ya. şey öğrettiğim bu arada. E, Satriye altında Merkez 0'lar yani Netop 2, Netop 1'nin doslu daha Güzel bir çalışma olur, Daha doğru bir çalışma olurdu. Yani çok yoğun çalışmalarını Program ne yapıyor? Üstekini tarıyor. Sonra Alta geçiyor. Bilmiyorum ee, yani bunu, bu ağlayı lazım. Nasıl yapıştı, başvurdu, sağa doğru okuyordu. Ağlayı düşük, sondan sağa doğru okuyordu. Şimdi burada 0-0 İlk ağlayı okurken prolar, 0-0'a e, biz deyerek, bu 0 bile basmış da olsak, e, okuyacak. Bunu tabii açık olarak görecek ilk ağlayı, değil mi? Burayı okuyacak, bir sonraki dönem burayı kapatacak. O yüzden PCA bunun için ama bu yarar var arkadaşlar ona oldu. E, bu yani, yani, şey, Şimdi bakın şu devreyi setle, sürekli çalışan şekilde yapalım. Sürekli çalışmada değil de Q 0 .0. Tamam mı? Çalıştırıyor. Durdurma futonum Bu sıfır nokta iki. Import sıfır Resettesi Şu altlarını yazacağız. Q sıfır Bu normal bildiğiniz Sürekli çalışma. Basıyorsun, çalışıyor, eli çekiyorsun. Çalışmayı sürdürüyor. Şimdi bunu bunun değeri üzerinde, küçük bir oynamayla kesikle çalışacağız. Kesik kutunu neydi? Sıfır sıfır. sıfır nokta? 0, 0 yine? Sıfır nokta 0'a bastım mı? Hocam sevdi ne dediğim ilginler farkı yok. Kabul. İlk nokta sıfır aşağıya inelim, Negatif kontak kullandım. Olay ne? Sürekli çalışmayı gördük. Tamam mı? 0, e bu sıvırla basıyorum. Setliyor. Öyle değil mi? Çalışıyor. Elimi çektiğimde durması lazım. Elimi çektiğim anda bir çevre çıkış verdiğinden dolayı elimi çeker çekmez ve setmez